Ondan mı çıkalım? Yoksa nerede giderim? Ben buradayım, her şeydeyim. Hoş geldin Kemal. Hoş geldin. Büyükler önden gitsin ya. Tunç abi hoş geldin. Abdullah abinin oradan giderim sırasıda? Haydi bakalım. Olta ya da Umut abi. senin taraftan. Umut senin taraftan çık canım benim. <gülüyor> Mut hangi taraftan? Ha o taraftan. Volkan abi sen çık. galiba Volkan abi çıkacak. Evet. Fadicik. Vay vay vay vay. Convoy vay, vay, vay. yapıyoruz. Ömer. Alkan çekin. Haydi bakalım. Geliyorsunuz mu? Serkan hoş geldin. Ön taraf bir hız sabitlesin. Bir tane yola çıkamadık ki. Bence max 90'a çıkalım, 90 sabit dilerim. Olabilir. Daha güzel olur bence. Evet arkadaşlar, yarın sabah 10'da ee, yani American Truck Simulator oyununa sahip olanlar da bu trabegoları oynayabilecekler. Oo güzel evet. haber. Evet. Bu oyuncusu, güzel ekibinden mükemmel bir haber. Mutlu o Teşekkürler Salih. Sağ ol kardeşim. Yok denemem gerek. Berkan'ın selamı var size. Okan abi de hayırlı hayırlıikum selamı. Hadi güzel. Evet, görden İmleten tekrardan selamun Aleyküm Arkadaşlar. Ee, Oyuncu mod ekibinden Hakan Kardeşimle de aynı şekilde buradayız. Yanlarındayım onların. Fatih. Pardon abi. Yok devam ederim Kapanı sıkıntı durdum. yok. Yani arabayı biçti de. <gülüyor> He vurdu. Ula o güzelim <gülüyor> arabayı şey. nasıl vurdun ya. Aa ben de vuruyorum. Ben de vurdum. Vurmak yok. Evet abi ben işte. de vurdum. Allah vallahi. şoförler? Erdoğan abi haklısın abi. Doğru yavaş kullanmamız lazım. Bu, bu otobüs yani değil mi? Tır değil. Sabit 90 en bu Yetiştiniz mi? Ben tampondayım. Ben de tampon. Valla e, Oyuncu bot ekibinden e, gerçekten ATS oyun severleri, ETS oyun severleri çok güzel sürprizler geliyor arkadaşlar. Baksanıza yani şu güzelliğe. Az önce de güzel bir duyuru yaptı Hakan. Yarın evet. Herkes yarın sabah paylaşacağız bakalım. Oyun evleyecek yani süper. Çok güzel bir olay. Çok güzel bir haber. Onun için e, Oyuncu Gizmod ekibine e, bütün sosyal medyadan herkes takiplere abanıyor. Youtube, Facebook, Instagram. Hayalde gerçek oldu harbiden. 7 yıl mi? yani 7 yıllık serüven. Hayalleri sürüyoruz abi. Navahat mısın ya? Karısı Türkiye Türkiye'de sürmeye. Evet çıkıyorum. Navahat ya. Türkiye'den çıkıyor. Na bak ya. Ayağım vay vay vay vay vay. Bahadır, vay vay. Hadi boş yapma bari. Tamam abi sen de çay yap Aa maşallah. Elif. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. <gülüyor> Sadece 1.40 kapalı beta için Berat. Arkada kim var benim arkamda? Ben hoş buyurun. geldin. Ben arkada ben var. Ya yok konuşurum artık tamam Beni varıp akitmiyor niye Yokmuş da Göz yokmuş Aha! Polis geliyor! Birisi... Biri telsizden konuşabilir mi? La oğlum niye biz emniyet şeridinden gidiyoruz ya? Aralar polis geliyor ne yaptınız? Seyahat <gülüyor> seyahat seyahat Ben konuşmayacağım çünkü Discord'dan da... Gelecekse sıkıntı olur. gerekiyor. Buranın asfaltı iyiymiş ha. Aynen ya beğendim. ATS'de uzun yol seferleri yapmak lazım. Bir de şey güzel olmuş harita üzerinde e, tır Allah. işaretleri var ya e, ekip arkadaşlarım için. Aynen görebiliyorum. Abi. Aynen. Eyvallah, Aynen. eyvallah teşekkür oldum. ediyorum. Enes çok sağ ol, hoş geldin. geldin. Ya. Evet, arkadaşlar o, e, o, az o, önce oyuncu Bisimoto ekibinden Hakan da burada az önce bahsetti duydunuz evet, zaten bırak. yarın a, modu oynayabileceksiniz yani yarın paylaşım olacak e, yalnız e, geçen de bahsetmiştik e, oyuncu Bisimoto ekibin resmi e, Discordundan da yayınlandı şu anda üzerlerinde çalıştığı harita yani otogarlı harita yapım aşamasında arkadaşlar. Yapım bittikten sonra zaten gene oyuncuz biz mod ekibi tarafından paylaşılacak. Şu anda yapım aşamasında. Tarih Öne belli kadar. değil yani. Ne 120 mi basıyor ben anlamadım. Ön, evet, ön taraf 3'le gidiyor 90'la gidiyoruz. sizin yolcu veriniz çıkartmıyor galiba. Benimkiler bana bağırıp duruyor böyle hızım olur diye. Umut biraz yavaşlar mısın? Anca 80'le gidiyor. 50'ye düşer anca gelirler. Ben halkanızdayım ama Okan abi yok. Aleyküm selam. hoş geldin yayına. <gülüyor> Bana biri selektör çakıyor sanırım <gülüyor> halkana. <ben> <gülüyor> Önümüze makaslarsan tabi yapacağız. <gülüyor> Şu anda bez Var ya. Sürpriz yaptın yani. <gülüyor> evet. Umutcum. Evet. <gülüyor> Umut yani benim tampon kirlenmiş. Temizle. <gülüyor> Basını alıyorsun yani. Evet. E, İyi. Şeridi kapatıp gitsek nasıl olur? Aleykümselam Emirhan. Hoş geldin. Gel Yalnız canım sen unutursun, olmaya geç istersen. Dolkın abi unut tampondasın, ben de senin tamponu. ben de sizin hep birlikte. Yani <gülüyor> yani o arada yani bizlerden hadi şey birine bir laf girsin. Yani ocak sıra bıcak ocağa Patates. Patates uçamıyor yani sakin, öndekini. Aynen çünkü uçtu. Allah umut uçuyor. Ben 120 ile gene yok etişemiyorum. Ben de set işemiyorum aynen. 90 ye işemiyorum şu. an. Nasıl 90 ile gidiyorsun? Umut, sen 90'a saatte başlıyorsun. 90 ile gidiyorum. 120 ile işemedik ya. Amerika kaşığında mı takılın Kafanıza göre e, mod korktum. kullanamayacaksınız yani şey yani Ensar şu anda hiçbir şey belli değil biz yani oyunun bir tane kamyonunu aslında şu anda sürüyoruz onun üzerine yaptık yani Volvo marka kamyonun üstüne koyduk bu otobüsleri onu e, CCS'nin resmi olarak bilme olarak yani getirmesi lazım yani o özelliği. Yoksa da yüzlerce mod var yani bütün hepsini öyle sen kamyon olarak yani tanıtırsan zaten Allah. sıkışır yani bazı şeyler. Aynen. Ve kesinlikle. oyun yani ve oyun hep hata vermeye başlar bu sefer. Küçük bir maceradan. Arkada aksiyon mu oldu? Burada örüler ne oldu abi? Oturlar orada durmuş bir aksiyon olmuş burada. Mehmet Yerci diyor ki Metro Turizm yine bildiğimiz gibi Aynen öyle Modu arkadaşlar modu Bahadır Bahadır'ın bir gireni yaptı Durunla oyuncu yarın Oyuncuzbiz.com'u paylaşım açacaktık Yani onun için Oyuncuzbiz.com'u oradan takip edin bilmiyorum bandlanma vardır belki İstelen takip edin Abi ben hallediyorum var mı banlayacak adam hemen hallederim Şu yok galiba abi Şu an sanırım yok. De Durunla dediğim yok. gibi. Siz oyuncu smote ekibini takipte kalın. Daha çok güzel projeler gelecek emin olun. <gülüyor> Sadece takip etmeniz yeterli. Allah Allah. Allah Allah. Mutandım ha. Ne de ne yapıyor? Sosyal medyalardan bile takip etseniz, onlara destek yeterli oluyor zaten, yani o bile yeterli olur yani. yani Facebook'tan, Ağabey. Instagram'dan, Youtube'dan, o bile yeter yani. Aha, o okay. kim? Ne oldu burada? Bir şeyler oldu. Ön tarafı yavaşlasın mı? Ağabeyim. Olabilir. Umut'cum. 80'e düştüm. Daha da düş. Hüseyin şu anda fullüz üst zaten. Volkan hayvan önüme geçsene ya. Ben navigasyonu kurmadım yasal ama yasal. nereye gideceğimi bilmiyorum. Yani Bekle de biz arkaya geçelim. An... Sağda biraz yavaşla. Biz arkaya geçelim. Sen önüme kır deyince ben kurabilirsin. oynanıyor yasal. tabii ki Artin'cim. Telefondan tabii oynanıyor Artin. Artin sen... Oynayabilirsin. Aa. Yani Geforce'ın avro oynarsın. Ama belli bir süre veriyor. Yarım saat dinleyin öyle şey. Diyatır diyorum. Dolamamız hmm. tabi. Dolamamız. Arkadaşlar ne nasıl oldunuz? yapıldı? Geç gittin. E... Geç gittin. Bayağı öne geçin bir... siz öne geçin arkadakiler. Biraz da bizi Hakan'ın tadın alalım. Peki. Bir arkadan göreyim. Öyle derken. <Gülüyor> Allah beni bitirdi. <Gülüyor> Biçiyordu valla. Devam et. Umut sola kırdı. Ha? Devam et. Beydana yol veriyorum. Eyvallah, Allah teşekkür ediyorum. Bak gördünüz mü? Beydana yol verdiler. Fatih 90. Oo, da Beydana da selamlar olsun. Kadar. Ahmet abi. <Gülüyor> motoru a şey kırk hasar evet, Bir selam motorum arıza verelim diyese 40 asar almış. Hangi hangar aldın onu. Güzelim. Güzelim otobüsü nasıl becerdin öyle? İroni yapıyorum. Adama kırk kır, örtüyom kır, kırıyor. Sağolsun. Scorpion arkanda. De, yani. Benim önümde adamı vardı. Karşınmışsın sen de peki. Oh, şu anda önünde... kilometremiz var? E, 952 kilometre var Ben şey artmadığım için bilmiyorum. Tamam ben sana söylerim. Bir saat sonra bitecek zaten. Böyle birden fazla benzin ee, şey nasıl söylesem yani benzinliklerde yani birden fazla yani giriş yeri varsa eğer, yani oraya girip bir dordada bir içerisi hoş geldin. Bilemiyorum ETS ne zaman gelir ama yani şu anda zaten biliyorsunuz ETS'nin şu an 1.41 beta kapalı beta zaten onu bile SCS'nin testine gidip oradaki beta kodunu almanız oradan aktif etmeniz gerekiyor betaya direkt katılamıyorsunuz bakalım göreceğiz zamanla neler olmak hep beraber göreceğiz şu anda ne desek boş sadece iddialan ileri olur yani Abi trafiği kapatabiliyor musunuz? Kapatırım. Ya, Ama çıpsız olur, evet, olur. Ha, derseniz ki on yap on yapayım, adım atamayın. Ben oyar. Şey. Onu değiştiremiyorsun. Yok olay o değil. Onu demek istemedim abi. Ee, yani ha. ne biliyor musun demek istedim. Abi sürücü sahibi yani sürücüyü kuran her istediğini yapıyor kodla. Arun yarın oynayabilirsin. Eğer bu oyuna sahipsen. Yarın oynayabilirsin kardeşim. Yanlış şöyle bir sıkıntı var. Onu da buradan söyleyeyim. Mesela ben kendi modumu, kendi ben arabamın yani motor sesini, kornasını falan ya hani yani o yani bu orijinalmiş gibi ben duyuyorum ama yani karşı tarafın ne kornası, ne motor sesi yani onlar bir kamyon sesi olarak geliyor. Çünkü kamyonun üzerine modu tanıttığımız için ee, garip yani ben kendi modumun sesini net alabiliyorum ama yani karşı taraftaki yani o arkadaşımın sesi kamyon sesi olarak geliyor. Korkun abi Teşekkür <gülüyor> ediyorum Eray hoş geldin kardeşim. Benim şey takıldı kaldı Volkan ya otobüs. Geçiştir. Ne oldu? Takıldı kaldı kenarda hareket etmedi yani. Kim otobüs mü? Ha, aynen enteresan. Mu? Cart diye durdu yani. Abi yavaşlayalım mı? Durun hatta. Durun hatta. <gülüyor> Hadi. Aynen çünkü Hadi çekelim bakalım. Navigasyon da kuruldu ya ben de görmüyorum nereye gittiniz. <gülüyor> Düz gel abi. Tamam. Onunla gidin geliyorum. Yok yok biz Çek, çekelim. Burada da güzel. çektik şöyle ileride garaj var. Şöyle bir dışarıdan gösterelim bizde. Ee, Hakan istiyorsan önüme gel. Oradan daha iyi görürsün net Hakan. Hmm, geleyim abi biz serbest mı? mi? Serbest resk adet gel. Çeferd bunu. Git git babacığım hadi git. Aşit Porsche'ler de bu. Gel gel de bana Aptil Geldi zaten. Haptan ha, geldi. Liman arkadan gelmiş. dokunduruyor kim o? Hadi çıkalım o zaman, geldi. Kim geldi? <gülüyor> Teşekkürler Ercan, Olca. Onur, Harun. Hadi çık çık. Geçebilirsiniz Gel. beni. Allah ben geçeyim ama birisi beni geçsin, ben yolu bilmiyorum. Güla bir ürümüyor. En tepedeki yere gidiyoruz ya, ya. oldu aynı sürtü bir şey yok ya biliyor mu e, yeter bu buraya <gülüyor> boş geldin ya, ya, ya. Ya. Ya, ne yapıyor ya. kardeş ya, ne yapsun otopçe Biraz yavaş. 70'e falan düşün. Hiç i̇leride tam. Bir <gülüyor> ileride var sana. Nereden çıktı sanırım. o? Evet ileride abi, biçim ya. İleride şehre giriyorum abi. İleride şehre giriyorum. Tamirhanede Ay, bir, bir mola verelim. Hiç görmedim bile. Abi adam kötü biçtim valla. Ama abi, o sağdan abi, sola geçti. İşte bu da şoför olacak işte. Bir de bana laf eder. Bir de o yandan bana o çaktı. Ben normal hmm. gidiyordum normal yolda. Allah! Kesin Fatih'tir o çarpımda. Ne söyle, ne söyle Fatih? <gülüyor> evet, tamirci burada. Ben şuraya direkt park edeyim baba. Ulusoy, niye yılın ortasında duruyorsun? İstovetti araba. Çalışmıyor. Neyse, F7 çekeyim. Niye F7 çekeyim? çekeyim Geldiniz etmez. zaten. Aplarımı da çekeyim şöyle dur. Aferin. <gülüyor> Abdül ne yaptın? Değildi niye durmadı lan bu? Bu ne lan? Temas çarpak. Çarpabiliyorsun mu? Evet. Çarpmayı geçtim şey. Hasarım yoktu bak. Hasar yaptım ya. Hasarın yoktu. Yani Çok şu... enteresan bir olgu bu. Şu ayarları değiştirmem okay. lazım. Anıl Çakır hoş geldin. Hikret abi hoş geldin. Ben bir lavaboya gidip hemen geliyorum arkadaşlar. Siz buradasınız zaten. Fatih. Bir dakika, bir dakika. Topu. Çekiliyorum. <gülüyor> Ezilin yan yana abi. bir şu ayarları düzeltmem lazım. Artık. Bahadır, sen de aracın ucunu şeye, e, Hakan'ın aracın aynaya doğru ver. Yo. Hakan abi direkt oluyor yalnız. Olmadı mı? <gülüyor> abi herkes geri geri döndü, yapma böyle. <gülüyor> Ahmet abi topla gel. <gülüyor> Hop. Bakın abi, beni blokluyor, gelemiyorum. Fatih gel. <gülüyor> gel. Gel, gel, gel. <gülüyor> sola, gir <kır>, sola. <gülüyor> <gülüyor> Çek araba <oranı> yordan. <gülüyor> Poponu getirü yere koymuşsun. Ben de bir bir de hastane için geliyorum o zaman. <gülüyor> bir de IK müntüre. Ey girecek yer kalmadı. Gel önüme dur. <gülüyor> Umut az kalksana. <gülüyor> Şuraya su içmen de bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni Kanada. Sörtüşme oldu. Kanada. Volkan'a haber etsenler bu yer olmaya çalışıyor. Oldum. <gülüyor> oldum buldum. Saçtım bir yere. Geri bir çıkalım. Hatta mümkünse stop edebiliriz. Kötü bir haberim var. Pedro sahibi geri vitesli. Bakmaz. Geri vitesinden çıkar mısın? <gülüyor> Özür dilerim. Teşekkürler. Bir daha anlasın. Allah tavsiye çık gelin yani. <gülüyor> Bayağı almışım <gülüyor> Hani her şey güzel olur. <gülüyor> Hangi kere girer gibi girdi bana dönüş. vurdum. Durmadı. Direkt ben yandan yapıştırdım. Bahadır abi. <gülüyor> abi lütfen öyle ürünler yapma öyle. Yorulmuş sen O Olkan abi mi? Şu güzel oluyor. Ben şeyden diyorum sandım, benim önümde yavaş gelen araba vardı, o yüzden geri diyorum e senin kaplamayı taksana, dakika. O kanar bunda Ben Evet, geldim. hoşçam yapıyorsunuz be Yani eee Kerego'cu Olmuş niye olmasın zaten biz bugün Bahadır'la girmiştik Bakacağız Zaten önce olum zaten oyuncumuz moddan Hakan'la yarın Atecimde. Yani ATSS olan oynayabilecek Hayır şey Umut benim ismim ne olarak gözüküyor? Bedros olması lazım bakayım. Aynen Bey Bedros. Tamam. B -B -B -B Bedros. Tamam. Ee, kim ismi gözüküyor? Ya kürbmekten yanmaktır ben de geldim bu arada Hayırlı. buradayım bilginiz olsun. Tamam anladım şimdi. Eksik var mı? Arkan abi eksik. Koordinatörü bekliyoruz abi. Uyumaya gitmiştir belki de. Bir <gülüyor> var. Tuvalet deliymiş tuysun. O da asık. Tuvalet deliymiş. lütfen boş yapma. Bak lütfen. Tamam abi Sen de çay yapma. Abdülmiz zamanımız kralı olur mu? Hay Hayretin abi, sende var, sende gel iki dakika. Evet geldim ben. Geldim. Hoş geldin. Hoş, <gülüyor> geldin. hoş geldin. <gülüyor> Didi kodunu yaptılar <gülüyor> mı? Yapsınlar, hoş. O zaman çıkalım. <gülüyor> ee, Hadi yavaştan. Bahadır, sağ baştan yapıştır. <gülüyor> Çalıştıralım babam motorlarımızı. <gülüyor> Kapımız açık mıydı lan? Hadi açıkmış. Bakalım. Atanma. <Gülüyor> bir, de, bir de bak ya. Senden bağırıp dikiş aykay bulursunuz abi. Öğeyim çıksın. Lo Caesar yalnız. Olsun 70 tane de rota çizersen gene kaybolacaksın. Yok. Boş ver. ben varım sıkıntı yok. Oy uğra biliriz. <gülüyor> Ona <gülüyor> Özcan hoş geldin. Düşme falan yok. Hadi. Gayet net. <gülüyor> FPS de bayağı iyi ya. Ben normal video çekerken 30 FPS oynadım. Bunda 60 65 ile oynuyorum FPS macuke 20 dince virsek o öndeki. Evet, yok ben hiç abi. yarın yayınladığım videoda görürsün ben de hiç şey yok. Ya, Sekme yok. Özcan evet, hoş geldin. 70'de gidin 70'den. 76 70'de sakin olsun. 70 ben ben de Oğuzcan, hoş geldin. Arkadakiler gelsin. Diyeyim. Evet konvoy var. Otobüs konvoyu yarajcısı. Hoş geldiniz. Yarın siz de yapacaksınız. Yarın bu araçları paylaşacağız. Web sitemizde sabah saat 10 gibi olur diye tahmin ediyorum. Paylaşacağız. Oradan siz de indirip, yani ekibinizle, ne bileyim yok, arkadaşınızla beraber... Kamyondan çok sıkılmadık mı artık ya? Ha? Ahvaltı hediyesi diyorsun yani. Ahvaltı hediyesi Afrika kalınca atmıyor halif. O çok evet, güzel yorulur. Tamamsa 90'a çıkıyor. <gülüyor> Şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada patron tamamen kim olsun. oluyor biliyor musunuz? Burada patron tamamen sürücüyü kuran oluyor. Her evet. şey onunla. Yetki o çıktığı onunla. anda bütün bağlantın kesiliyor. Aynen öyle. <gülüyor> 90'a çıkıyorum. Şimdi bana de mesela deseniz ki Bahadır'ı banla banlayabiliyorum yani. O <gülüyor> derece. <gülüyor> Hakan arkadan Hakan'a tıkladık. Rioya ki o site bende. Ah. Oyuncuyuz biz simülatör. Eren'den yine gözün selam başladım. hoş geldin. Alpay. Neyse. Sus içeri. Ne oldu ki ne oldu? Selam mister hoş geldin. gene Devam Alpay işte. Neyin geliştiricisisin? Susturayım hemen. Yok oh, yok eklem hiç yok. Abi biliyorsun abi. Otoman selam. Bence de... Sence neyin geliştirmesi yani olabilir bu Albay? Yani... Kendimizi geliştiriyoruz. Otobüsü nasıl koyabilecektik sence Albay? Bu da bir geliştirme yani. İşte... Hayır şöyle diyebilirsin Hakan. Otobüsü sürerek kendimizin yani şoförlüğümüzü geliştiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şoförlüğümüzü geliştiriyoruz evet. Multiplay'den. Geliştiriyoruz. Aramızda şeyler var. Ancak şoförler var. Onlara da eğitim veriyoruz. Hayrettim abi geldim. Fatih'i öğreniyorsun değil mi? <gülüyor> daha olmadı. Evet, daha... Ne oldu? Bizi şey. sürmeden... Bizi sürmeden... Eyvallah, Özcan. Eyvallah. 90'a sabit dedim. Siz hala uzaklaşıyorsunuz. Nasıl? Ben 80'e gidiyorum. 90 sabit. Özcan, zaten gidiyoruz. biz bu has, yani biz bu hızla biz gidersek, ben yakında bir oyun projesine başlarım. Sen merak etme. Az kaldı zaten. Evet. Zaten dediğim gibi, yarın oyuncuyuz biz mod ekibi bunu paylaşacak, on gibi. Ee, nasıl yapıldığına gelince şu an için bir şey söylemiyorum. Bakalım hali eğer ki ileride gerekirse, gene videoya çekilir. Zaten biliyorsunuz ki, ATS şu an beta yani, kapalı beta da. Şu an için böyle. Ama orijinal sürüm geldikten sonra ne olur, ne gider bilemiyoruz. Ama tabii gene İbrahim Bekler'in selamı var hepinize. Aleyküm selam. Ne gerekiyorsa onu yapacak. Aleyküm selam. Sezler sende hoş geldin kankam. Yani şu kadarını söyleyeceğim. Gerçekten bu ekip oyun severler için canla başla çalışıyor. Bak dün gece saat 3'tü. 3'tü Artin bizim garımızı çekiyordu. İyi <gülüyor> olmadı bizi. Yani <gülüyor> ya, kovabilirdi vallahi. yani Ne dediyse. <gülüyor> ...yapıyor adam yani şey yapıyor. Onun için hani gerçekten... Yani ...ben arabanın önüne, gibi, önüne kırdın. Oyun severler için en iyisini şu anda yapıyor, yapmaya çalışıyor. Sadece eksik olan şu yani desteğiniz biraz daha desteğiniz artması gerekiyor. Yani biraz daha desteklemek gerekiyor. Yani Aha! Böyle şey. Vurdu. Ali Serdar, hoş geldin. Akan ne yaptı Teşekkür ediyorum. Ben bir şey yapmadım. Akan yavaş. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> selam sistem güzel, aynen. Eslam bizim Sezer. Benim bu simulatorden kankam. He, tanımıyorum. Doğru değil. Sezer yani Sezer geliyor bazen biz geliyor. Hmm. Volkan abi, kanal kankası oldu abi Ha onu ben tanıyorum Bu arada selamlar hayırlı akşamlar Tezer Rica ederim Özcan Hangi videosu hangi kanal Bilmiyorum ama gel ben Konuşuruz tanışırız kardeşim Beni yoldanabiliyorlar Mod yöneticisi de değil arkadaşlar Normalde e, oyunun kurulu olduğu yerdeki DRC'lerin olan kısma atıyorsunuz <gülüyor> Dosyayı bu kadar ama zaten dediğim gibi. Allah. Ne oluyor burada? Allah ne oldu lan bana? Ben emin ederim otobüs bana saplandı. Yol yol çalışması oldu yerde mi? Evet o kanal. Evet o kanal. Sen bana çarptın, ben geriye doğru uçtum. Eray diyor ki abi bir umut biraz yavaşlıyor. Söylesede size yani övgü gelmiyorumu çok merak ettim. Baksana yani otobüsler müthiş diyor. ECS'e şey yani bunları alıp yani hani şey yapmazsa iyidir yani ECS'e. Keş'e kullansın. Sağ, sağ çekip durun biz EF'li çektik. Discord'a geldiysen tamam kardeşim. ha Özcan'ım tamam, şimdi gördüm. Acayi. Biz sağ evet Abi bana otobüs resmen saplandı yani. Böyle bir şey yok. Tamam. Abi, sağ abi, sağ abi nasıl bir sağa girmektir o? Yok mu içeride bir yer? Abdül abi. Ha, bir <gülüyor> öyle bir girdi ki. <gülüyor> Sanki atla gidiyor. <gülüyor> Aynen. Ben ne aldım? Ben Anladım. trafikten kaçtım. Oraya girdik ya. Çek çek yani. git gel. Oyun vardı. Gir. Sandığı uçtum ben. Yok mu içlerde bir yer? Ben Hafiye doğru uçup şeye, e, o kanal bir çarpa, o kanalı taklağa gel. Hep becerim. O burası çöp baksana. Nereden bulacağım ben burada park edecek yer? Yok mu içlerde bir yer ya? Bakayım. Ben de bakacağım haritada. Şu, şu tersi kilometre sona var. Şu yukarıda bir mavi hmm. yer var. O yatak değil mi ya? O yatak evet. yeri. O e, tamam. E, oraya çıkalım gidiyor. oraya. Ne olur? Yani. 130 şey kilometre var. Oraya tamam, gitmek 130 için. 130 kilometre mi? Evet. <gülüyor> Peki. <gülüyor> bir şey demiyorum. Beklerim geldinler hemen altımızda var zaten. Stop ederim. İmdadı çekelim. Ben etmiyorum yaksın. Metroda para çok. Metroda para, çık. Oo, Met Şimdi metroda para çok. E o hareketlere. metroda para çokmuş baba. Ne tür bir şeyin var? Nereye gidiyorsun? O? o nasıl bir geçiştir adam? Yavaş Anladım. geç biraz. Görünmüşsünüz işte. Çünkü duymuyorsunuz biraz şu an. Duyuyorum arkamızdasınız. 5 <gülüyor> dakika sonra gel <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir görünüş değil Ben görüyorum şu anda biraz sonunda. Yüz kilometre anca var. Harika. Ama hmm. şu anda en çok para bende var. Çünkü bütün kaplamaları ben yaptırdığım için <gülüyor> bütün para <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Abdül. Bütün Öyle. parayı sen topladın. Zaten seni ben kasa yapacağım. Aynen. Bütün hazılarda... Onurcan var. hoş geldin. Kerem Ün. Umut Medine. Hoş geldiniz. Map'i ben yapıp, şeyi, dünyayı ben yönetmedim. <gülüyor> İbrahim, o korna sadece bende geliyor. Bak ben bastım, bende geliyor. Bak, yani, e, yani o diğerlerinde daha farklı geliyor ses. Olkan yavaş da açtı da bana iyi maaş bağladı. Kornaya basmayın. Maaş mı bağladı? <gülüyor> <O kişi gülüyor> Açtın yaptım ya. <gülüyor> Belediye başkanı. Sunucular 50 kişilik olursa TMP oturur yerine vallahi bilmiyorum artık yani oturur modunması. Evet, en az 100 olması lazım. Volkan Bey 1200. Ya o konudan o konuşmalar için bence çok erken. Ee, en az 100 olacak mesela benim benim fikrim tabii ki en az 100 olması lazım ee, üstünü istiyorsan kardeşim şu kadar para vereceksin yükselteceksin. Atıyorum bizim Discord'da kaç kişi var 1000 ee, kişi diyelim. Evet kişi Kemal. Hoş geldin. Söyle bakalım. Arkadaşlar, e, tekrar söylüyorum. Yarın sabah saat 10 gibi Oyun Cüzvit mod ekibi tarafından paylaşılacak mod. Size gerekli bilgi verilecek, paylaşılacak. Takip edin yeterli. Şu anda yani e, nasıl yapıldı, nasıl edildi onu söylemiyorum. Yarın paylaşılacak zaten. Halil şey, halil diyorum. Mustafa, aleykümselam, hoş geldin. Ben şu ekran ayarlamaya çalışsam e, oyundan atar mı ben acaba ya? Bir deneyin bir dakika. Bakayım şey dediğin... E, Eray dediğin şeye bir bakayım. Bir dakika fotoğraf stüdyosu. Zaten fotoğraf stüdyosu modu da değişmiş. Geri, geri geleceğim mi canım benim. Hı. Şimdi ne dedin sen bakayım. Bakayım. Görüş alanını en solda. Görüş alanı en solda. Tamam. Ondan sonra oda kalan yerleşimi en sağda. Oda kalan yerleşim en sağda. Bu tarafa, e, şey geçiş Kemal şu çevresi. an olmaz. Geçiş en solda olacak şekilde diyorsun. Tamam. Yapıyorum da tabi şu anda buraya yetmiyor. Yan yana durmamız lazımdı sanırım. Ula bu zenci kim? Metronun Şoförü zenci. Yani şu an için Hiç onu şey sen, Anlatamayız ne? ama dedim ya zaten bir gün daha sabredin yarın paylaşılacak. Çılık mı yapıyorsun abi? Yoo Faşist tamam. Ekranda da böyle çektim derece da sığmadı, efendim. Yurt sırada hiç kasmıyor. Ne güzel. Araç içinde bakmam lazım. Sen artık hep bunda yani oynarsın o zaman. Abi daha, ben de, de çalıştırayım bakalım. Arabayı şöyle, yani bir havalarımız, mamalarımız da olsun bakalım. Otlar geçerken biraz kasılma yapıyor ama yükseğe mi çeksem? Bir daha bir tracks geceleri bitti mi? Okan yani, abi, 140-140 gel abi. Ne diyor? Efendim Fatih, bir şey söyledin. Bırakırsın HP geceleri bitti artık herhalde. geldiyse biliyorsun benim için tır önemsiz. En büyük hayalimiz buydu. Ercan görüşürüz kendine iyi bak. Ya Abdurrahman senin sesin şeye çok benziyor ve be. Yasin Çalın'ın sesine çok benziyor. Değil mi ona baya benziyor. Evet, bayağı bayağı benziyor. Yalnız ben bir şey fark ettim şu anda. Benim direksiyon düz duruyor. Ha, ha, Ama ya. yani oyun içinde şey, yamuk duruyor la, direksiyon. Nasıl? Şu anda Yo, şu düz an. an sol, sola dönük teker, yadık. Nasıl sola dönük lan? Aaa, pardon ya. Pardon, tamam. Çözdük. Kimi orada? Biri trafiği kadın? Volkan abi. Volkan abi. <gülüyor> Korkamadım çok beklenmiyorduk. Sakın var ya senleri deniyor. Kaptanım e, ne yaptın ya Nazar değdi kaptanım ha? Herkes toplanır ha. He. Hadi. Çıktığın gibi 90'la uçmadı böyle 50 atmış kademeler. Burada araçlar var Sırayla e sola sola gideceğim. Bu yolda sollayamazsın ama sollamanca şey, yasam var Burada, Burada yok. Daha var ha yok şimdi ha ha şimdi yok tamam. O zaman solduyalım. Bakın <gülüyor> <gülüyor> abi çok çektim. Patiş, bu polis mi çağırayım. Kötü saplandı ya Tır. Hangisiyse o. Resul Aleyküm selam, hoşgeldin kardeşim. Allah karşısında görünmüyor, zollamaya çıktı. Gel gel boş, Tır geliyor şimdi. Çok azıyan yapa da Tır'la kafa kafaya girersin. <gülüyor> Ya ya da bir tane birşey birşey ya. Attım. Geçtim ben. Geçtim <gülüyor> ben. Oha! Yavaş, yavaş. Yalnız. Tır makas attın, tır abi. bir durdu. Abi kamyonu ben geçtim. <gülüyor> Hayır. abi patlattı galiba. Tamam da ben karşıdan geldim. Sen tırın önüne kırdın. Ben tır arkadan çarptım. Tır durdu çünkü. Yani her şey senin başının altından kalktı, Bravo. çıktı. Ben biliyordum bunu. Gün boyu yazdım. Hakan bizi Ezer diye. Yine mi kapacağız? <gülüyor> yani mahfettiler seni bugün ya. Yine duracaksak ben de çekeyim. Benim de motor arızam var. Otobüsler <gülüyor> motor az da çalışıyor. Yani tır yüzde giderken durdu. Allah razı olsun. Aga <gülüyor> Biz <gülüyor> siz, yani ben yani ben şunu söyleyeyim yani biz bu akşam yolu gidemeyiz. Bu akşam Gidelim. bu yolu sanırım gidemeyiz biz. Gideriz gideriz. Yani. gideriz. Geldiler yürü. Uykun mu geldi? <gülüyor> Sen adot. Allah! Volkan abi. Ne oldu lan orada? Ne <gülüyor> yapıyorsunuz? Ne <gülüyor> bir şerifte ya durun abi, ya. Otobüsten yolcu <gülüyor> ah, çaldı. Hakan önümde. Eray görüşürüz. Otobüste yolcu çaldı diyor. Arkadaş hayırdır siz yolcuları topluyorsunuz ha? Hayırdır buçuk <gülüyor> ya? Vallahi dikiz aynanımızı alırım bak. Hakan be. Ben bunun intikamını alırım oğlum. Kar karşına araba giriyordum mecbur girdim. Allah <gülüyor> Bir pil yolcu alıyor. Bizim burada Ankara'da ne oldu biliyor musun? Donmuştayım. Bayağı bir oldu ama bu. Abi adam resmen yolcuyu aldı de, diye bizi bir yolcunun şeyine vurdu gitti, dikiz e, aynasına, yolcuyu aldı diye. Allah Allah. Tabii ben de volk, abinin dikiz aynasını edeyim. Gel tabii. Biz 90 sabit gidiyoruz, e, ön taraf olarak. E, siz de gökleyi kaza, arkamıza gelen olursa 90 sabit gidiyoruz. Bir Aynen, 160 şakıyor, 160'ı görüyoruz trabik olarak. O lan? F-16 F-16 bak bombardımanı Ondan yapacak F F ha F-35 mi? F-35 mi? bölümden siyah bir şey geçti şu an Abi şu an tarafıyla kopuyor ya 100 küsürün hızla gidiyorsa yok oluyoruz 160'le git 120'yle git 120'yle git Gidiyordu övüz Ben 90'la gidiyorum şu an, en önde Ay yeni yüzeyde çıkmanca içiyor. Bak o ya o nasıl bir çelik de de değiştirmektir de ya. Kime dedin? Aa, Volkan abi burnunu sokuyor yine ben kaçayım. Sana diyorum. Yok Fatih'i makaslayacaktım. Karşına araba geldi. Mecbur. İkisini de vurmamak için sağ sol yaptım. Volkan abi içi bekleme yaptım. Yani. <gülüyor> Korkaklar. Üçüyorsun. Abdül abiye tampon yapıyorum Volkan abi. Gilemezsin nereye. <gülüyor> Sağ olacaksın. Bireyin yaparız ama Neden de kullanıp, yani. Oo. Oo. Hoş geldin. Abi ya, hoş dün. geldin. Dün ATS'de kimse para yok alamaydı. Bunu otobüs Ben oldu gelmeyelim. İyi <Gülüyor> abi hoş geldin. Yiğit çok şey kaçırıyoruz. Abi. Ya abi indirim manyak, başladı, abi. başladı abi indirim başladı. Hemen sen abi, de çok bir tane. Hayır bir şey şakası ne zaman bilgisayar alsam o yıl geçmiş gibi, kumada uyanmış gibi. Bu yani, da hızlı ilerliyorsunuz. Evet. evet. <gülüyor> abi Sarkı şu an canlı abi. yayındayız bu arada. Sezeriyor musun? Sezer mi? Sezer mi? Oyuncu biz mod falan abi. Sana ya. bir sana bir link verelim biz bu arada abi yarın sabah onda ee, yani bu araç paylaşımda olacak yani 17 ile 15 hani şey ADS için. için mutluyum abi aynana bak ya. O ter sabaha yapıyordum haberim o Abi e, Zaten be. akşam saat 8 gibi falan aldık oğlum biz kararı. He şey yok sizden bir şey ben geçebilirim. Eee niye geçiyorum? Bir şey yok yani. mı? Nasıl baş, o, mi? Artık stabil geçelim yani ya. yani yok. Ya arkadaş, sanki baktan yoktu işte, ben şekil yiyeyim. Işte ama yok gerçekten öyle yani da, sanki her böyle çapı çapı içiyorsa ben bakıyorum eratmış içiyor ayaklar kolalar böyle adam yüzünden çünkü takımlar da gidemez gibi itağabey, itağabey. bu arada bu arada arkadaşlar e, bu ses tonunu sanırım yani sana yalnız e, takip edeniniz şey. vardır diye düşünüyorum kendisi namı değer 100 beygir Aynen. abi aramızda youtuber youtuber ya, ben yaptım dedi şu an böyle denci delti yani içerik üreticisi demem lazım değil mi abi? Doğru diyorsun, tatlısın. Evet. Youtuber değil ki de, sen gibi oluyorsun yani. Herkes bu kadar ödeylerdi içerik. Değil mi? Değil mi? Aynen. Ha şöyle, şimdi mesela YouTube yani içerik üreticisi demem için mesela Rofa Kaptan gibi olmak lazım. Hakkını veriyor olmak lazım. Hakkını Hakkın veremiyoruz ki. Aynen öyle? Doğru diyorsun. Aynen öyle baba. Lan? Dan, ne oluyor? Ah, Lan ne olayım? Ha gene gitti birileri. Gene gidiyor. Ben, ben, ben. Şaşırdık mı? Ne Oturun bir çay alayım dedim ya arkadaş. Ya yorum okursun, ya çay alırsın, ya telefonu çalar. Arkadan yolcularla bir çaya mı değişti? arkadaş. Gitti 40 insan. Yiğit abi iştahını kapatmak gibi olsun. Yani 7 yıldır. Aleykümselam. 7 yıldır. Yavaşlayalım arka taraf. Siz bilirsiniz. Arkasınız şu an? Umutcuğum düşer misin? 50. Umut yavaş. Vol e, Volkan evet. Bey, senin tampon kirlenmiş sanırım biraz. Benim ha, araba haşat ya. Esatım bir, şey. bir fren yapayım deme. Şey. Yok e, de. Araba bir otomatikman da. bazen marş kapatıyor. Dinlenmeye geçiyor. Bu Burada mola veriyorum. Var. Nasıl <Gülüyor> abi? Araçları tutartılmak için ekstra ne yaptınız mesela? Araçtan şöyle söyleyeyim. E, yani oyunun kendi kamyonu olan yani o Volvo'yu yok ettik. Yani onların ha, yerine Trabeg olarak koyduk. Biz aslında şu anda biz Volvo kullanıyoruz Aha. ama otbis görüyoruz. Hayır sen evet, yavaşlıyorum. Düne kadar Mercedes'tiz maşallah. İşte bugün çıkmış gibi oldu. Yırtı geçti ortalığı. Ya. Değil mi? Biz i̇şte takım hep sürük duruyoruz Sürekli Trabeg <Gülüyor> gibi. Buna 20 yılımız oynuyordunuz ya. Niye bugün küçük diyorum? <gülüyor> Aha buradan Abi be. şu benzinliklere vay girin de. istiyorsanız. Şöyle şu benzinliklere vay girin bir de şuradan bir resim çekinelim. Vay vay vay vay. Herkes beni nasıl görüyor peki kaplamaları, nasıl yapıyor? Tabii yani normalsek otobüs nasılsa Bunlar böyle gözüküyor yani sıkıntı yok. Normal modmuş gibi yani modların neyi çalışıyorsa Yani bunun hep Anladım. çalışıyor. Aktif bir şekilde. Ya düne kadar ben herkes imkanından geliyordu beyler. Bu ara otobüs nasıl soktuuz oyunu için? Hani dün olmuyor diyorlardı otobüs araba. Oha yağmur ya başladı işte. bende. Ay, başladı, ay. Bende de yağmur başladı. Yağmur alalım evet. mazot, mazot biz alırdı bence. Abi mazot almaya durun. Benim yanıma dursan abi sen de. Ben bir resim alayım. Ya, yani mazot almak da. istemeyen. Abi şu yanlara bir durum bakalım. Bir resim çekeceğiz. Kaplama yüzde gibi bence duruyor diye. Hastasıyım çok memnun oldum Yiğit tutsa diyor. Özcan Karabulut. Artık yayınlar mı tutuyorsunuz? Oraya tutuyor? mı konuşuyorsunuz? Evet sen oraya konuşuyorsun şu anda. E, dedim ya be yayın merhabalar. <gülüyor> Bir yanlışlık oldu. Hatia var. Abi sen şu an iki yayında iki yayında da varsın. <gülüyor> Abi sizde de yağmur yağıyor mu? Evet. Yok. Ama... Yiğit abi bir, Yiğit abi bir konuşur musun yani bir ses ton giriş yani ses güzel şey de abi giriş yap Yiğit abi tamam mısın? Evet. Tamamdır. Güzel. Güzel. Devam et abi. Evet oyuncuyuz biz. Mot ekibi tekrardan bir imkansızı başardı ve e, piyasadaki en güzel otobüsleri, TV boyu e, oyuna dahil etti. Bu herhalde şu ana kadar eee artık baktı beklenen en çok hayal edilen, rüyası olan bir konuydu. Tekrar tüm emeği geçenlere teşekkür. Eyvallah. Hadi yok mu bir Hadi yok mu bir alkış bu konuşmaya? <gülüyor> evet abi en basit emalkış yapalım ya çok güzel oldu. Maşallah, maşallah. Aa, çıkartıyor diyor. Peki, eee Abdullah aldıysa benzin kaç litre alalım? Eee sen nereden, Ataşehir'e çıkabilecek miyiz? Toplanır <gülüyor> inşallah. İnşallah. Ama topla beraberin yanı boş. Hemen yani hemen bir resim aldım. Şey yapıyorum ben. Çıkıyorum <gülüyor> evet ben. Ne de yağmur yağıyor. Hani benzin gelsin baba. Ben de, al alacağım. Alacağım. Alacağım. ben de alacağım. Ben de aldım. Ya ben almayayım. Yetmez mi ya yani? gerçekten o kadar etsaz mı? Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yiğit abinin konuşması aynı bizim müdür gibi. Çok ciddi. Akabee. <gülüyor> Yiğit abi öyle diyorlar sana. Müteye böldürüm devam edebilir misin? Bak bak bak. Telsiz konuşmasına gel. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen pompaları meşhur, meşhur etmeyelim. Etmeyeyim. Ya böyle bir kapı ödü mıyız? Ya yarın da fazla yakıt var ya. Ne yapacağız ki? Okan bey yağmuru bir kapatabilir miyiz? Ee, durdu zaten yağmur, durdu yağmur. Tabi. Ben buraya ben kapatayım. Bana gerek. Bende yağ yok. Ben de ortada duruyor. Hadi geriye git falan. Kapına bağış olsun dedim. Yolculuğu başlatıyorum. Bir saniye kim, dur. Hadi kim tarladım. çıkıyor önce? Biz sola doğru tarlıyor. çıkmıyor muyuz? Yan Evet sola doğru çıkacağız. Evet. O oh, Welcome Welcome şuna <gülüyor> bak. Hola hola ne demekti? Hello, demek. Hello demek. Abi oh, ara oh, araba araba oh, öndöyor oh. arkası çaktı ya. Scorpion. Abi merhaba demek. Neden arkamda duruyorsun peki? Yakın durdum <gülüyor> manevra yaptı di. Geldim vurdun yani arkandan. Arkana sahip çıkar çıkam. Arkadaki adam. E, Benim arkamda ederim. kim var? Volkan abi mi? Yok ben Hakan arkasındayım. Biraz onu seyredeyim Hayır. arkadan. Yalnız Fatih'in bir sor. <gülüyor> Dark Mert, aleyküm selam hoş geldin bu arada. Kusura bakma için gördüm mesajını. Yani Kendi kullanırız. Allah, şey ya bizim yayında... Karşıdan gelen masallılamaya çıkmayın. Vaaay. Wow. <gülüyor> Afiyet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İleride çevirme varmış, dikkat edin ha. Olkan abi senin otobüste benim ayakta yolcular var, onları çövdür. <gülüyor> ne ne? Olkan abi benim yolcuları çaldı. değil mi? O neydi be? <gülüyor> <gülüyor> ola... Ola komo, komestas. Ah. Ya, Sola dönüyoruz. Erhan niye geçeyim? Kamil şey. koçum. Yalnız ben ATS'yi çok beğendim ya. Çok farklı ETS'den. Ben mi evet. ben? Tabii ki arayayım. Harbi yolları falan. Çok ee, yavaşlıyorum. Şu Yavaş. Volkan'a. Gördüm, gördüm. Yavaşları. Bir de DLC'leri görsek tam olsun. Yollarını geçtim. Ee, araçtaki yansıma gerçekleşecek. <gülüyor> o aracın kalitesinden Bedros çok. O aynı bir şey. E, ETS'de de bu kadar net değil abi. E, ben bu... ölüm şok oldum yani. Oyunu bu şekilde oynamak için ETS e hangi bir dijital lazım. Tek oyunun ham hali yetecek mi? Ustalar. Evet. Evet abi. Şu an böyle ya yani bizim gibi eğer oynamak istiyorsan ham hali yetiyor. Şu an, an 14.75. Oyun indirimde yani 14 lira. Aha, şu bir... akşam saatlerden almıştım. Eş altı gibi bir şey. Telefonu açtı. Yalnız bu testi sonuçta çok güzel olmuş. Bakın geri var mı <gülüyor> Hani araçta iki şey geçiyor falan. Başka garip bir şey yok. Iki yok. Ne var? Tamam. Herkesin hasarın içinden geçiyor tersine. Evet, ATS'yi satın aldım arkadaşlar anı al itibariyle. Mikro'umu bana bulaştırdınız. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. <gülüyor> Hemen, Hemen sağ çekelim o zaman katılımıza. Ya. ya işte şeyden, yeminimi bozdurdunuz diyor da yeminimi bozdur diyor. Bir dakika, PUBG'yi <gülüyor> de alacağının, onu da aldın mı? Onu da Konumuz şu an ATS'e yani. <gülüyor> <Onun dışında gülüyor> önde gelen var mı? Konumuz <gülüyor> otobüs diyorsun ya. yani. Şu an PUBG'yi kessem, önce kendim vururum. Önce kendim grubum. Ya, yani yani yavaş. Önce kendim grubum. Evet, Kollayabilirsiniz. Aa, bak halka, Çok halka asker, aradan arada geliyor. Ben taraf 50, 60, 70 de gidiyorum. 50, 60, 60 e gidiyorum. Arabanın marş motoru bozulacak ya, marşa basmaktan. Evet. Bak Volkan topçu önümde gidiyor arkadaşlar. 31'e kadar indirimdeydi, evet. Volkan abi <gülüyor> en büyük hayran. <gülüyor> Ölü otobüs. Ne oldu yine arkada ya? Bir ben bunun örüyü kesip imza alacağım. Beni geçebilirsiniz ha, bu abi. arada benim marş motoru bozuldu herhalde. Marş basıp duruyor kendini kendine. Abi, bugün <gülüyor> ne oldu sana? Bugün sana nazar değdi. Yok abi Hakan'ın Hakan. yüzünden oldu Hakan'ın yüzünden. Hakan'ın Hakan yüzünden. Ya. Ya. Bebek uyu eve sokak adam. Dan dan dan. Sana <gülüyor> nasıl oldu? Sana arabaya tıra nasıl makas attığını göstereceğim kayıttayım merak etme. Göreceksin. Yarın videoda izleyeceksin. <gülüyor> YouTube'da Bakın, görüşen sen, kendini yarattım böyle videoyu mu koyuyorsun eyvallah ya ya ya gitmeyecek de buraları Volkan abi bu arada sen hem videodasın hem oyundasın hem de Discord'da bak yayındasın çok yani çok kasmasın diyor yani şu an 72 FPS'teyim haha Ne yaptın Ahmet abi ne yaptın <gülüyor> hayır hayır Ahmet abi ha, parti yapılıyor skip gitti Scorpion ne yaptın Yapay <gülüyor> zekay azıcık dokundum tadını tattım daha çok Azcık mı? Az zekalı yasaydı. Ne yapıyorsunuz ya? Lan! Dayı nereye giriyorsun ya? Geldiniz gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıksın sıra kimdeyse. Bir de diyoruz ki ay trafik kapatalım mı? <gülüyor> Bir tane araba gidiyor <gülüyor> zaten onu da vuruyoruz. <gülüyor> Arkan çöllerinde ulusoyun meş var ya bunu nasıl soktunuz onun <gülüyor> Biraz karar edelim tamam. Sen tamam, biraz toz yut arkada. Nereden <gülüyor> giriyorsunuz ya? E zaten oradaydım. Gelmiyorum geldim. Yol çalışması var. <gülüyor> yol, Otobüsüm ne, yol, ne kadar güzel ya. Yol kapalı. Otobüsüm <gülüyor> ne kadar güzel. Yol ya. çalışması varmış. Allah. Eee kesin vurduk. Ben de aynısını yaptım. Aliye yaptı. Yavaştan geçsin vurmadan. Vurmadan. Buraya kırmızı diye koydu. koydun? <gülüyor> Harbiden kim koydu ya? <gülüyor> Orada mı duracağız şimdi? Ortan abi de bana yapıştırdı. Burada mı duracağız Ben kimseye vurmadım. Ne uğraşacağım be ya? Ben kimseye bir... vurmadım. Işte Orada ya durmayacağım, ya. bak burada çizgi vardı. Fatih! Neyse geç artık, yapacak ondan, bir şey yok. Sonra metrosu işte. Orası, ondan sonra <gülüyor> metro <gülüyor> suçlu. Allah ar Allah. Ar Araba geliyor. <gülüyor> Nereye geliyorsun, görmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şimdi şey geçecek gördüğünüz abi. 300 başlı antroplara geçecek şimdi yolun ortasında. Tamam, abi o zaman, evet. abi Amerika'da bunlar geçiyor, biz öyle göz televizyondan başlangıç top var Amerika'da, başka bir şey Çıktıracağım. Toplayamadım. Ama tek sorun abi e, frenler çok geç tutuyor nedense. Çünkü ayarlarımız aa, yok arkadaşlar aa. oyuna yeni girdiğimiz için. Kontoldan. ETS'deki gibi. ayarlarımız yok, hayır. Yok, ETS'deki. bilmem ne yani. bir, bir şey var. Onun toplandı var. mı herkes? dur, herkes kaldı arkadan. Hakan Bey geçiyor şu an. Sağ o kan abi ya. Nereye siz? Dön abi şöyle. dur, abi duramadım. Hakan geldi mi? Gidişinden mi belliydi geldim ya? Geldim, geldim. Abi, abi nereye doğru aynen. gidiyorsunuz? Jack mı gidiyorsunuz? Evet. Jack Point'ta Ama... nereye siz işaretlediniz? <gülüyor> Benzinlik. Benzinliği mi işaretlediniz? Ben oraya bir işaret attım. 383 kilometre Hadi bir yürüsen de biz de gitsek artık. Arkana dayandık kaldık. Evet. Abi siz, abi, abi. siz... Siz çıkın siz. İyi de arkandayım. Siz ya. Ben hareket edemiyorum seni. Azıcık öne at. Artık öyle bir vurdun tamam. ki %60 hasar verdin her ya. İm <gülüyor> ben mi? Bayıkan abinin dediği marş motor yanacak birazdan. Ya kömürleri bitecek ya motor yanacak. <gülüyor> şu an ben tırım lazım. %80 falan yani <gülüyor> otobüs. %80'i görmüş. Belki %60 abi şu anda net. <gülüyor> Cam görünmüyor, cam kırmızı olmuş düşün yani. Kupanın tepesi kalmış sadece. <gülüyor> tamam. Ben şey yavaşladım. Sen içeri vermiyordum. <gülüyor> Yavaşlamadan 5-10 dakika önce söylersem. 5-10 dakika. dakika. Ben, ben oğlum. 5-10 dakika önce. Olama tır geliyor. Birazdan da yavaşlayacağım haberin olsun. 3-4 sabit ediyorum. Kiracı yolları başlıyoruz. O o zaman servise çabuk gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Yolum çabuk gider. milan kenara çekilsin. Yalnız benim şu anda ben servise gittim de. <gülüyor> Niye gittin ki böyle bir şey yaptın? 148 kilometrem var benim. <gülüyor> Finişte görüşürüz. Nereye gitti? Nereye, nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben neyse ben karşıyaktan sizin yanınıza geleceğim. Sizin iki katınız. Sıfır kamerasıyla ölçsene Hakan. Sıfırla. Yan geliyor. Ne abi anlamadım dedi. Sıfır kamerasıyla gelsene bize doğru. Geleceğim, geleceğim. Hayır! O neydi be? Bir bir hayır dedi Hakan abi yarımı açtı galiba. <gülüyor> Yok, yarım <yani. gülüyor> <gülüyor> FPS'teki ayarlarını ATS yani. kopyalayabilir miyiz <gülüyor> Aynen. Oluyor. Bilmiyorum abi, tam Ben yaptım, yapsam. oluyor. Oluyor, oluyor. Mantık da yani, çok iyi. Ne oldu? Hadi yeme başlasın kalkayım Kontrol ayarlarını falan yaptım ben, oldu yani. Mantıklı. Aa, iyi pick-up'ı yandan vurdum, adam hiç durmadı, devam etti. Ya bazı yapay abi. zeka bazı pitopat oluyor ya. Hiç durmadı. Böyle hani ne... Yanladı ama devam etti. Çok enteresan. Bu şehirde servis var mı diyeceğim ama Hakan gibi 150 km gider. Şimdi. Aa bak, Bahadır abi yavaşladın söylemedin, giriyordum. <gülüyor> İsmail'e, aleyküm selam hoş geldin. İs. Yani İsmail Kadir'in selamı var arkadaşlar. Aleykümselam. aleykümselam. aleykümselam. aleykümselam. Hadi, Allah için bak, soruyorum. Kavşağı doğru geliyoruz. Sence hızlanmam mı, gerekir, mı? gerekiyor? Yavaşlanmam mı gerekiyor? Hızlanmam gerekiyor. Ha. Arkada dur yanmıyor. ya. Dur, ben duruyom diyeceksin. Evet, sen TMP'de çok tabii bunlar. TMP'de ondan kasap gibi ya. Gördüm. İbrahim selap, hoş geldin. Abdülağabey burası seninki o herhalde. Anne, Efe Bottaş, aleyküm selam. Hakan, Efe, Efe kardeş, Afe Bottaş'ın sana selamı var. Aleyküm selam Efe. Bottaş. Hoş geldin. Sen hala burda mı acaba? Ne selam? Filiz en son bir yorumunu Aleyküm, görmüştüm senap. ama Hoş geldin sen Enes Atalay hoş geldin <gülüyor> Kasis var Kasist var Kasis değil o, tren geçidi var yavrum Olsun, aklıma gelmedi Şu an <gülüyor> Kasist daha kısa Kasist deyince hepsi almış Engeme desen daha yoruldu Toprak yok <gülüyor> Tarih <oluyor. gülüyor> yok, yok. Elimizde bir şey var vallahi çok yorulmuşuz. Hayır çıkabilir. Emzemin de... geçti yine Bahadır abinin arkasına geçtik. Allah yardımcımız. Bağdır abi biz nasıl oluyor hep arka arka denk geliyoruz? Bir Bu arada oh, bir şey geçti, <gülüyor> Sadece gölgesini görebilerime <gülüyor> Hakan Köroğlu üç hissiyende iyi yayınlar diliyorum diyor Hakan Adaşım hoş geldin. Bu yolda huzur çıkıyorum da nasabıyorsunuz. İşte arka abi geliyor. Hakan abi kafa kafaya girmen yok. Merelim selam. Değil mi? Sinan. Hoş geldin. Eyvah Hakan abi yer atacak beni. Arkadaşlar Hakan, tekrardan belirttiğim boyutsuz biz mod ekibi bu modu yarın sabah saat 10 gibi paylaşacak. Takipte kalın. Yani hani şu anda herhangi bir bilgi veremiyorum nasıl yapıldığına dair ama dediğim gibi yarın sabah saat 10 gibi oyuncusumuz bot gibi paylaşacağım. Uğur, hoş geldin. Oyuncumuz e, takip edebilirsiniz. Kınal abi senden ricam, e, bu modu şu anki yapdığımız sistemi onlarla da anlatma şansım var mı? Video, videolu Onu da evet. yarın son gibi paylaşalım. Aynen. E, ikisini paylaşalım. E, en ne yapacaklarını bilsinler ona göre. E, Ayırlayın, tamam. Oyunla kakasınlar. Tamam. Bu modu tabii ya, sadece ya. orijinal oyuna, Steam'den sahip olanlar oynayabilecek bu arada değil mi? Bunu da söyleyelim. Aynen, aynen. Steam harici sahip olanlar, yani Crack'li oynayanlar kesinlikle oynayamayacak. Olmayacak, olmayacak. Yok, oynayamaz. O, orijinal o, Steam üzerinden oynamamak, satın alınmış olması lazım. Aynen. Bir beta kodunu girmesi lazım. Beta açılması ee, lazım. Bir Bütünü söylemek e, lazım. Acaba şöyle desek diyebilir miyiz? ETS2'yi bu modda rahat oynayan arkadaşlar, APS'de de aynı rahatlıkla oynayacaklar mı? Daha rahatlıkla oynayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> daha rahat <gülüyor> oynayabiliyorlar abi. Daha Aynen. daha rahat hatta. Şöyle söyleyeyim, ben ETS2'de 25-30 FPS ile oynarken şu anda e, Volkan abinin dediği gibi 60 fps, 55 FPS arası alıyorum. Aynen, iki katından daha fazla ya. FPS yükseliş var. Ve, ultra ayarlarda kasmıyor. Sadece böyle yoğun hizmet eğitim zaman kasıyor. Yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde 60 FPS'de. Ee, Sinan Aklığı tekrar söyleyeceğim bu kaza aldı kaza aldı. şimdi şöyle bakın tekrar bunu iletiyorum normalde kim devirdi onu sana... Arabalar kendi kendine mi kaza yaptı aynen abi oyuncuyuz biz mod ekibinin sitesinde hiçbir mod parayla satılmadı arkadaşlar sadece tekrar söylüyorum bu modda paylaşılacak ücretsiz bir şekilde ama eğer ki oyuncuyuz biz mod ekibine Destek olmak isterseniz, çorbada benim de tuzum olsun derseniz, evet o zaman modu ücretli alabilirsiniz. Orada var. Ama yok derseniz ki benim param yok diyebilirsiniz. Olabilir. Biraz daha mouse aşağı kaydırdığınızda orada bir ibare var. Modu ücretsizlendir. Ona bastığınızda modu indirebiliyorsunuz. Yani hani dün de bana yazıldı. Ya oyuncu modu şu anda iki, <gülüyor> herhangi bir modu ücretli satmadı yani. Ücretli alanlar oyuncuyuz biz mod ekibine destek olan arkadaşlar. Hepsi bu kadar yani. Yol, <gülüyor> yolu kapadım Hadi bakalım. Yani web sitesinden e, istediğiniz aracın içeriğine, içeriğine tıkladığınızda aşağı doğru sayfayı kaydırın. E, en altta yazıların altında yani şey göreceksiniz kırmızı bir yazı göreceksiniz modu indirin. Orası ücretsiz. Aynen destek olmak istiyorsanız hani dediği gibi çorbada bir de tuzum, tuzum olmasını istiyorsanız diyorsanız yirmi iki lira buna öyle bir şey mi zaten doğru bir makam? Aynen yani, i̇ki, yani, iki, bir Aynen şey. Aynen O civarda bir şey yani çok, çok büyük bir mevda da destek olmak istiyorsanız o şekilde destek olabilirsiniz Hadi devam edelim Bu kadar güzel anlattık mı? Ha şu kadar Şu kadar, şu kadar söyleyeyim <gülüyor> bakın Şu kadarını da söyleyeceğim Hani burada da beni kimse yanlış anlamasın Gerçekten bu iş o kadar kolay değil Bakın az önce ne dedim Artin dün gece saat 3'e kadar bizim karımızı çekti burada Yani bu o kadar kolay bir şey değil Hani boya küpü değil bu yani Sok çıkartı olmuyor Onun için hani burada bazı şeyler de O kadar kolay olmuyor Elbet bir ekip işi bu Bunun kaplamacısı var sıkıncısı var Modifiyecisi var işte kap Kaputçusu var Var da var yani onun için Hani destek olursanız ben buna inanıyorum. Oyuncu Zitmot ekibine hep beraber destek olursak, onları biraz daha öne taşırsak, gerçekten bakın bu oyunda yapamayacakları şey olmaz. Ben inanıyorum. Yok yani zaten. <gülüyor> neydi öyle be? Abi nerede kaldınız ya? Biraz yavaşlarsan geliyoruz. İlk işle gidiyor. 90'la gidiyoruz be. Abi basın hmm. biraz yüzü Oyunu satın alın artık yani. O kadarını da alın. O kadarını da biz veremeyiz yani. 14 lira ya oyun ya. 14. Şu anda alırsanız 14 lira. Artı alırsanız altı mı? Beş mi, 5 mi de? Öyle bir şeyde DLC şeyiniz var onu da söyleyeyim. Ee, Kârınız var. Ve hediye geliyor hatede kaç gigabayt toplam oyun boyutu 5 5.600 şey altı. 2 GB'ta <gülüyor> şey var. Bu betanın şeyi var boyutu. 5.6 hmm. aracın şey oyunun kon. Konusunu... Kuramadım. Yavaşla. Yani. Araba Betan geliyor. Şallamayın. Yani 1.7 GB. Anladım. Hadi ya. Yok gece iletiştirebiliriz abi. Full soy Bey Beybetros. Devam, devam devam devam devam Yakaladım sizi. Allah ağzına geçiyorum hadi. Burada ne var yine kaza mı o kaza olacak. Scorpion yavaş. Ye yeşil yandım hadi. Yalnız var ya bu konvoy harbiden çok eğlenceli oldu, matrak oldu. Ya trafiğin olması <gülüyor> çok yani. güzel. Trafiğin olması çok güzel. Aynen öyle gerçekçi. Burada mı? İyi kastı <gülüyor> burada Dedim ya abi, ee, yoğun trafikte biraz takılma yapıyor. Ondan sonra devam. Aynen. Yol çalışması Yol'dan, var diye. İleri çek çekecek videolarda bizi sıra eşkilebilir miyiz? Kendi videolarda katılabilir miyiz? Yapay zeka, zeka olarak. Ooo. <gülüyor> <Ohana. gülüyor> Çok üzülürüm abi. Tabi kazanla ortasına kaldık. Bir daha söyler misin? Şarampol. Ee, Şarampol'a bak. Kendi kanallar için çekecekken uzun metrajlı videolara biz de yapay zeka olarak katılabilir miyiz? Tabii ki. Yapan zaten de, e, Zaten bundan sonra böyle yaparız. Şu an mesela bu... Şu anki seferi ee, çektiğim Ben yarın yayınlayacağım. Şu an ne kadar olmuş? Hı -hı. Yaklaşık 1 saat 10'dan kadar yayındayız. söyle, yatacaksın şimdi yere. Az kaldı. kaşınıyor. yarın. gidiyor yalnız. Ceza alacağım ondan sonra. Yarın. Ünlü Okan'a İnşallah. Yani bundan sonra hep birlikte. Sen de e, e, ayarlarını yaparız. Bir sonraki yayında hep birlikte. Sen de canlı yaparsın. Tamam. Okan abi de canlı yapar. Ben de inşallah yaparım. Arka toplandı mı? orada. Hakan Ar da yapar. Hep birlikte yayın yapar, yapa yapıştırırız. Evet. Ben, yayı ben yayın yapanlar yancı olmak istiyorum. Dur neyse yayın yapamam ben ama yancı olurum. Yapay zeka olurum. İki gündem hep bitti abi. Estağfurullah abi. Hadi herkes toplandıysa çıkalım. Umut yavaşla. Hel 50'yi al kendimi. Ben de 49'a sabitledim şu anda. Siz bir toplandığınız rakamdan gelin. Beni geçin arkadaşlar beni geçin. Geçil yanıyor yapıştırın. Telsiz çok iyi. Geçil yanıyormuş. Bir de telsiz gerçekçiliğe yakın yani. Evet. Evet. Yani çok güzel arada O benim lafım bir kere. Bu telsiz efektleri de çok güzel olmuş. Bu telsiz efektleri bedros. Kırmızı yanıyor. Bekleyin. Valla arabada sağlam, otobüste sağlam marş motoru varmış ya. Abi yani benim kadar var mı felal marş motoru? Neyse abi, gelmiyor diyecek mi? Geliyor tamam dur. Dur şu geçsin geçeceğim. Sıkıştıracak çünkü bizi orada. git sen git. Boşver bizi. Ben 60'ından gidiyorum. Yüz yüzyım nasılsın? Abi araba geliyor. Gormaya basıyorsunuz lan. Atatama red 15 mi? Arada 17 var mı? Ben de göremiyorum. Var. 15 ve 17 abi, abi. Yani. ikisi de var. Benimki 17. Benimki 15. Hakan beni geç abi, benim araba çalışmıyor. Karıştan tır geliyor yolu kizicem siz geçin. Akan beni geçebilirsin. De, de yani bu arkadaki bu sinyaller neden kırmızı? Tamam Mesut. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak Allah imanet. Güzelmiş inanılmaz. Bence da. hani Amerika'da sinyal muhabbet kırmızı mı acaba rengi? Herhalde Akın Evet. Aynen. aynen. Akın Kaptan. Otomistlerin AŞT çalıştığına inanıyorsun da kırmızı olduğuna mı inanmıyorsun? Ya. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> abi. Yani bilmediğim için söylüyorum. Amerika'da <gülüyor> öyle diyor Murat. Dedim otobüs çalışmayacak herhalde dedim ya. Niye? Lan e kaptırsaydık daha arkadan. Valla bekledim de hiç bakmadın. Yanından geçtin gittin. E, Umursamadın beni. Ne bileyim ben. Geleyim kardeşim yani. otobüs yani. ya. Otobüs ıkılayıp duruyor yani. Yapaydaki araçlara şaşırı görünce. Evet. Dağılıyorlar. Ee, en son çıkmayın da. Benzinlikte güzel bir resim çekelim. paylaşmayalım yapalım. O zamana kadar otobüsler çalışmışsın. Durma, geç durma. Geldik, yani. geçiriz, durma. E, geldik mi ki? İnsanın da çıkası gelmiyor ki en son olsun. Aynen. 100, Yapmayın, ya, dur demeyin. Ya böyle şimdi. Oynayamayanlar Duruyor var. Duramayanlar var. Vallahi, <gülüyor> aynen, aynen yani. Duruyor muyuz? Devam ediyoruz. Durma durma, durma devam. Edeyim. Yavaş çadın lan kanalda. Ne süreli ekranı mı yok? Aynen. Durmuş oraya şey gibi diş çilek. Ankara'da var öyle var. ya. Bazen köprülerin altına koyuyorlar. Dişçilerin, mişçilerin. Yapayız haken sizi yavaşlıyor. Bu arabaların burada ne işi var diye. Burak direkt canım çekti. Böyle, böyle. Yardım. Bir şey. İhtihar İstanbul İslam kapatmak gibi oynasın. Hatta olsun Yalnız bu kadar eğlenceli olacağını düşünmemiştim ya. Benden yok. Fatih ekşi oldu çok güzel oluyor. Ha. Yollar harbi güzelmiş. İyi tabii düşünsene Volkan topçuğum vaka satıyor. Videonun da kanalda misafir kurduğunu yapmıyor. Ee, Fatih biz yerimizi biliriz. Ustaya vaka atmayız, Bize yakışmaz. Of. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fatih gördüm seni. Seni gidi seni. O olmaz ya. Buna kim öyle? arkamdaki kim hayırdır? Nasıl gidiyor öyle? Sen kim hayırdır? Ya gittim. Bir gitti, bir Vol, Volkan abi de tanker yerine sana vursun Fatih diyor. Eyde kapışacak mı? Vurdu zaten. Bu <gülüyor> prensiz girdi bana garajda. Okan abi, sen beni sıkıştırdım biraz önce, arabaya çarptım, ee, o evet, da aldım. Bir arkadaş ismini tam okuyamıyorum yani Alikom Okila galiba modlar için çok teşekkür ediyor. Eyvallah kardeşim sağ olasın. bulduk, olsun, sakin Yarın arkadaşlar bu araçlar paylaşımda olacak ki, ATS'de oynayabilirsiniz sabah, ondan sonra paylaşacağım sitede. Selam Kaya hoş geldin, Armağan Akcan, Olcay. Hoş geldiniz dostlar. Ve yine hatırlatalım ki e, oyunum orijinal olmadan yani Steam'sin Evet hiçbir şekilde çalışalım. orijinal olması lazım ve e, kapalı beta kodunu girmeniz lazım. Ondan sonra oynayabilirsiniz. Zaten bununla ilgili bir sürü yani bizi milyon kadar video çekildi de hani bir de onlara da bir bakarsınız. Gene ben yayınlamadan önce nasıl yapmanız gerektiğini hani yani anlatacağım zaten inşallah sene bakalım. Peki. Probi diyor benim ki arabaya kafadan girdim. Geldik zaten. Az kaldı. Cildin arabaya. Yok deme, göster pek geliyorum. Aslında sayıda oyuncu özel olarak verilen diğer tüm oyuncuların kapalı bir özel e, deneme sürümünden bahsediyoruz değil mi aslında? Özel izine gelenlerden aslında. Evet, Doğrudur. Ya aslında hani hep açık bekleyen. Yani herkese bunu söylemek lazım. Evet. Yani o kodda bunu Hani şey yapıyorlar, kapalı yapıyor zaten. Hani bilenler girebiliyor, hani yok bilmeyenler tabii ki giremiyor. Evet, Jackpot'e geldik. Jackpot. Evet. Jackpot. Umut, evet, e vurdun e mu şey. sen? Şakan abi, şey yapacak. Video çekecek onun için. Ee, Aleyküm evet. selam. Evet. Ha, 100 beygir diyor, bak selamı kaya. Otobüslerde e, hata kusur yok. E, oyun henüz denesel beta olduğu için oyun kaynaklı ufak tefek hatalar, buklar olabilir. Bunları araçlara, otobüslere mal etmeyelim. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Doğrudur. Mesela, ya bununla bildiğin... ilgili video çekeriz biz. Ee, yarın aynı şekilde gene görürler siteden. Hakan taktın da. kardeşim ya. Tabii. Bir de geri mi gitsek ya? Kesmedi. Kesmez. Kesmedi. Başka yere gidelim bence. O, seni bıraksak sabaha bence. kadar oynarsın sen bunu. Bir dilim Abi yapacağız. oynanır ya. Sizin o zaman. kadar zevkli ki. Gerçekten <gülüyor> sabaha <gülüyor> kadar yolu var gerçekten de. Bir şey soracağım şu ana kadar kesen varsa ya, Kim silsin Yüz... beygirin konuşmasına hastayım ya diyor. Hahaha, <gülüyor> selamın kayın. Dur, rota bulalım. Abi ona herkes hasta. Sadece sen değil, ben bende dahil. Nogles'e gidek mi? Adam konuşmasına milleti aşık ediyor kendine. Aç <gülüyor> yollardan bir araya. mi gitsek? Orada çok güreceğiz. Takalar, ben evimde kendimi F7'ye atıyorum. Ee, ben yayına kapatacağım burada arkadaşlar. Siz de anız tabi ki edebilirsiniz soruyu. Şöyle alayım kendimi şöyle kenara ve çıkış yapacağım. Çünkü daha videosunu falan hep hazırlamam lazım paylaşım için. Bir çok sabanlar. Evet. Rotasyon. Korna basmayın. Korna basmayın. Şu ya bir şu geri vitesten bir çıkın yani. Allah rızası olsun. Emrah. Aleykümselam hoş geldin. Arkadaşlar ee, yarın oyuncu bit ekip tarafından saat 10 gibi paylaşılacak mod. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Başka bir yayında tekrardan evet. beraber olacağız. Başka yarın bir sabah saat 10'da web sitemizden indirmek isteyenler modu indirebilirler. Hoşça kalın. Dostça kalın. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. herkes. Bütün ekip arkadaşlarıma Hayır. teşekkür ederim. É que você